Sonunda GoPro'nun GoPro, GoPro 2'nin tanıtımı Çekiyorum şimdi Evet kutuyu zaten atmıştım Şimdi hiçbir şey yok yani, Bu GoPro kotusu GoPro 2'nin Ede. Evet. Buradan açıyoruz. Evet. Buradan içeriye. Şurada gördüğünüz gibi alarm var. Evet. Burada defika. Golf'unun kendisi. Evet, Golf Hero 2. Arkasında ekran yok. Pili açmak için, pili açmak için şuradaki, şurada bir ileri doğru gitmiş var ya, onu bastırıp, onu bir daha, onu bastırıyorsunuz, şuradaki şeyi ileri doğru gitmiş şey var ya, onu bastırıp hop açıyorsunuz ve GoPro'nun orjinal pili çıkıyor, GoPro orjinal pili, evet. Geri çarpmak için yine aynısı. Şuradaki, Şu beyaz girişeyi görüyorsunuz değil Şuradan, hop Hop bitti Evet Açmak için Şu tuza basıyoruz Öndeki Ötü. Tamam Bu fotoğraf modunda her görüyorsunuz Kapatmak için yine aynı tuz Bu tuz Video başlaşmak, fotoğraf çekmek için, ayarlar ay ay danlar okeylemek için. Burada bir CD kart girişimiz var. CD adaptörü ile yaptım ben. Pardon. Burada Televizyon bağlantısı Sars girişi e, Ağrıcık e, mikrofon girişi. bunu anlamadım ben. Şunu bilmiyorum. Burada da şöyle ben bir dakika çıkartamayacağım. Şunu yok sayın. Bu su geçirmez kabı çıkıyor. Planın kılazı. Bir de iki tane tantana koymuştum. Evet, bir tane bulunan arka koruma, bir tane D dümdüz, üç E bundan dümdüz olan. Evet, bu kadar. İçinden bunlar çıkıyor. Ya bende öyle çıktı. Kutusunda şey yazıyor. Bir dakika <gülüyor> Rusumda şey yazıyor. Soğur, soğur bir tane bundan diyor. Bir tane bundan diyor. Okay. Sokoteon Kapmond Jeok Bankle iki Corvette 3 Flat Service Harshin Mondus 3 EV 12 mean Bu neler? Evet. Nasıl? Şimdi. Bunu tabii ki bu kafalı kendi mi aldı? İçimden çıkmıyor. Şöyle yani. Tüm videorum yollarını da görmüşsünlerdir mutlaka. Şöyle koyacağım. evet. Anladınız. Evet. Böyle. Bayağı güzel bir kamera. Şimdi teknik özellikler ve ne geçelim arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Evet. Genel bakışa bakıyoruz. GoPro HD Euro 2 neden ortamlardan daha iyi? görüş salonu 170 vesaire 153.49 Evet. Uzunluk 42 milimetre vesaire 50.47 milimetre kalınlık 30 milimetre mm ves, ves, mm ve vesaire 37.61 milimetre acı 76.6 santim ve vesaire 317.4 santim ağırlık 70 hıgam vesaire 108 Evet Özelliklerine, pardon, dizaynı 73 puan vermişler. Özelliklerine 9, batarya 79, ses 42, haptik 24, video grafiğine de 28. Pardon, ba pardon, ba pardon batarya 79, ses 42, haptik 24, video grafiğine 28. Evet fiyatlarına bakıyoruz en iyi teknik özellikler megapiksel ana kamera en iyi yüzde yok Pardon 2mve 7.17 mpde en iyi yüzde111 aksiyon kameraları bunlara söylerim Evet şimdi Design niza Design. Bisiklet özel montaj edilebilir. Evet. Su getir... Su, pardon. Su ve toz... Toz ve su getirmez. Evet. Sızdırma koymalı. Su süt karşı dayanıklı, Evet. Uzunluk 42 mm. Genişlik 60 mm. Tutma aparatı var. Evet. EDM çıkısı var. Evet. Evet. Ee, USB sürümü yok Pil 3 110 mAh p seviyesi göstergesi var Evet Sadece edilebilir pili var Evet Çıkarılan bir pili var Evet şey, Mikrofon girişi var Evet Stereo mikrofonu vardır Hayır <gülüyor> megapiksel ana kamera 11 mp Mercekler 1 sensör boyutu 6.7 x 4.32 mm, CMOS sensörü vardır, evet, hazmi diğerfem açıklığı, F2.8, optik yakınlaştırma yok, Vi video bakıyoruz, önceki saydıklarım, optiğe baktık, görüş salonu 170... Açısı 170. Film, film kaydederken sürekli fokus özelliği vardır. Evet. Video kaydı. Ana kamera 180x30xpvs seri çekim modu vardı. Evet. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Evet. E, saydığım bütün özellikler doğrudur. İnsanlar kullanmış da puan vermişler, söylemişler. Evet. Bu, bu kadardı. Yani ne söyleyebilirim bu? Kamera ile alalım. Kamera çok güzel. Arkada ekranı yok. Önne eski ekranlar var. Şu annemin incecik ekran. Evet. Güzel bir kamera. Yani iro 6 7 8 ve özellikle 9 gibi değil. 9'da ön önüne ekran var yani çekince burada gösterirken arkada ekran var ama e, gofraların 5 6 7 8 dozunda harici mikrofon girişi yok kaldırmışlar neden işte su geçirmesin falan filan hava var ya anlamadım Neyse bu kadar da arkadaşlar Like atmayı, asaptan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.